Evet, geri geldik. ilk parçayı da IGPV'ye attım. Orada bulunacak. Nasılsın Gözde? Görüşmeyeli. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> Sıcak değil mi? Sıcak, gerçekten. Evet. İşkalt etmiyorum ya. Bekleyelim i̇kinci bakalım. bölüm daha heyecanlı. Bakalım neler olacak ikinci bölümde. Dizi gibi izliyoruz ya. Net Aynen, babalarım nerede kayboldu? Ya bence bir şey söyleyeceğim ama. Ha. Hani dediğin ya böyle... E Günlükler falan paylaşacak. Benim e, doktora sürecimde ya da Master ya da herhangi bir süreçte şey dediğim çok olmuştu. Hani ya keşke birileri bana bunları söyleseydi. Hani bunları yaşayan birileri bana hani bunlar başına gelebilir. Hani diyenler de olmuştu şimdi. Deniz izlemiyor bilmiyorum ama demişti Deniz bana akıllı düşündü. Böyle çok sevdiğim, beraber çalıştığımız bir kenti bir post okundu. Ee, hı hı. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. O demişti bana bak iyi düşün. Çok iyi hatırlıyorum, böyle teklif geldiğinde, doktora kabulüm geldiğinde aradığımda, bak iyi düşün, bu dört yıllık uzun bir süreç, böyle üzülürsün, ağlarsın, çok çalışırsın, ondan sonra demişti. Ben de böyle, ya Deniz ama ben çok merak ediyorum, herhalde kabul edeceğim ve gideceğim dediğimi hatırlıyorum. O yüzden, şey, umarım bu söylediklerimizi hani insanlara bir şekilde yardımcı oluyordur ya da çevreleriyle paylaşırlar. Yani evet. tüm amacımız o zaten bunu yapmanın. Evet. İkinci bölümü de açılışını yapalım, hoş geldiniz diyelim. Sonradan izleyecekler olabilir. Birinci bölümü izleyin. Çünkü buralara nasıl geldik, onları bakın, <gülüyor> soruları da cevapladık. İkinci bölüm için Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Biz bir bilim iletişimi platformuyuz. Bize üç şekilde destek olabilirler. Aktif destek dediğimiz, maddi destek ve manevi destek. Aktif destek ne? Bize gönüllü olarak katılabiliyorlar. Birlikte.gelecekbilimde.net adresinden. Formu doldurarak e, bizim gönüllü ekiplerimizden birine katılabiliyorlar. E, maddi destek için YouTube'dan veya Twitch'ten katılarak, abone olarak bize bir e, istedikleri ölçüde, güçlerini yettiği ölçüde destek olabilirler. Manevi destekte de en kolayı bizi paylaşabilirler, izleyebilirler, yorum bırakabilirler. Biz motive oluyoruz bu şekilde. Bunu söyleyelim. E, konuğumuz kim? Konuğumuz Yıldız Gözde Sağlam. Ee, Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde kuantum fiziği alanında doktor öğrencisi. Onun hikayesini dinledik. Ottu fizikten mezun olmuştu en son. Şimdi yurt dışına yolu nasıl düştü? Ee, Master'ı doktorası onları biraz konuşacağız. O hikayesini anlatacak. Sizden de sorularınızı bekliyoruz. Soru işaretine tıklayarak soru sorabilirsiniz. Özellikle yurt dışı ile ilgili bir şey olacak. Yani bir soru gelirse soruyu cevaplayacağız. Hikayeyi durduracağız. O yüzden sorularınız bizim için önemli. Ee, ama soru gelmezse hikayesini anlatmaya devam edecek Gözde. Ee, ben bir de şey de yazayım. Ee, birisi merhaba yazdı. O Swasti <gülüyor> mi? Evet. Bizim Swasti mi o? Evet selam <gülüyor> olsun. Hello. Ee, Türkçe öğrenmiş. Ben gene yazayım. Senden şunu diyelim. Peki o tüyü bitirdin. Ne zaman <gülüyor> master dedin ki master yapmak istedim kendi bölümünde ama olmadı. Not ortalamam yüzünden vesaire dedin. Ne zaman yurt dışına... Yani bizim için çünkü ben şey hatırlıyorum, yurt dışına gitmek yani burs, bursalar bursa almadan çok pahalı, İmkansız yapmayan, bursa almak da imkansıza yakın, ee, hmm. neden yani nasıl, e, ya, nasıl yapılabilir gibi gelmiyordu. Bir yerde bana mümkün geldi, ben arayıp başvurmaya başladım. Sen de nasıl oldu o süreç, nasıl, nasıl karar verdin e, fizik yüksek lisansı yapmaya? Anladım. Şimdi ben sanırım, e, bilmiyorum hani şey olmasın, ben masterımı Türkiye'de yaptım. Çünkü bu dediği nedenlerden dolayı, evet. onu hemen anlatayım. Şimdi ben işte OTÜ'den mezun oldum. O yaz e, İtalya'ya bir yaz okuluna gitmiştim. İşte bu böyle e, bir tane yaz okulu bulmuştum. Ondan onlara böyle bir mektup yazıp e, e, scholar, şey, burs almıştım. Ondan sonra Hı -hı. bir yıl boyunca da özel ders verip, çalıştırıp, paramı biriktirip, çünkü ailemin pek beni böyle ötüşüne gönderebilecek bir maddi durumu yoktu açıkçası. Bu mezun olduktan sonra mı? O bitirdin, evdesin, Aynen. özel ders Aynen. verdin. Yok hayır, o bitirirken özel ders verdim. Bitirirken, tamam. Aynen, işte ondan sonra böyle tüm yıl özel ders verip, paralarımı biriktirip, ondan sonra da böyle işte mektuplar falan yazıp, ee, bir tane bir yaz okulundan işte böyle e, hesaplamalı malzemeler üzerine yani hani biz malzemeleri hesaplayabiliyoruz e, computational material science diyorlar buna Aha. ondan sonra hesaplamalı malzemeler üzerine hani bunun bir programı üzerine bir, bir yaz okuluna gitmiştim orada bana zaten e, hani mastera gel gibi demişlerdi aslında Aha. ama yani bir, nasıl bunu afford edeceğim, nasıl karşılayacağım hani Euro, hani o zamanlar bile Euro 1,5-2 miydi hatırlamıyorum bak bak kaç yıl olmuş. Hı hı. Ki o zaman bile çok zordu hani şimdi zaten hiç tahammül, edemi tah tahammül edemiyorum ama e, uzun lafın kısası ben yurt dışına master yapmayı ne burs bulabilmiştim ne başka bir şey bulabilmiştim ve e, karşılayamıyordum. Hı. Ve böyle bir de şöyle bir şey olmuş bunun dışında, demiştim ki ya ben bir master'ımı burada yapayım. Bir, ne, nasıl bir doktor yapmak istediğimi hangi bölümle ilgili bir doktor yapmak istediğimi tamamen kendime bir oturtayım. Bu hani çünkü master'da daha çok de, alan değiştirme fırsatımız var. Ona göre de ondan sonra devam edeyim diye düşünmüştüm. Ondan sonra e, böyle master'de işte ODTÜ'de MNTE kabul edildim. ODTÜ'de mastera başladım ama eee ne? dedi. Nanoteknoloji programı. Hani başka bir e, fizik bölümünde değil. Hani eee ODTÜ'nün böyle bir tane mikro ve nanoteknoloji programı var Hani eee hani böyle başka da birçok alandan insan mesela elektro elektronik mühendisleri işte interdisipliner bir bölüm öyle söyleyeyim. Hı hı. Ondan sonra orada böyle mastırıma başladım. Aynı zamanda da Birkent'ten bir hocayla, Unam'dan bir hocayla, Unam'dan Nano Teknoloji Merkezi'nde bir Bilkent'te oradan da bir hocayla e, çalışmaya başladım aynı zamanda. Otty Bilkent arası master yapıyordum. Derslerimi Otty'den alıyordum. Bilkent'te de e, araştırma projelerimin bir kısmını yapıyordum. Hı. Bunun içinde eee yine tabii e, Karasal sorunlarım olduğu için e, TÜBİTAK bursu yazdım. E, TÜBİTAK bursu da alamamıştım. Sonra bir TÜBİTAK projesi yazıp hocayla beraber projeden bir, bir yıllık bir burs çıkmıştı bana. Ondan Aha. sonra bir şekilde öyle kendi kendime idare ederek... E, ...masterımı Türkiye'de bitirdim. Ama masterımı yaparken sürekli okul peşindeyim, sürekli... ...workshop peşindeyim böyle. Sürekli işte kış okulu, yaz okulu, nerede okul bulursam böyle... ...sürekli böyle onlara burs başvurusu yapıp bir şekilde onlara gitmenin peşindeyim. Aha. Ki... Bunu da neden yapıyordum onu da söyleyeyim. Hani nerede yani doktora gibi ya da böyle lisans okumak gibi kararlar dört yıllık bir karar hayatınız o ülkede yaşayacaksınız. Evet. Ve bu kararı vermeden önce o ülkeyi en azından bir kez görebiliyorsam gidip görmek istiyordum. Hani nasıl bir yerde, nasıl bir e, yani üniversite nerede, koşulları nasıl, insanlar nasıl diye. O yüzden mesela İsviçre'de, Almanya'da, farklı İtalya'da farklı okullara gitmiştim. Yani hangisinin daha çok bana hitap ettiğini görmek için. Evet. Kendini aslında denedin yani. Oralara gidip Aynen. o ülkelere anlamak için. Ama bak hikayen de şey ilgi çekiyor. Yani e, TÜBİTAK bursu bulmaya çalışıyorsun. Yani hep bir Aynen. mücadele ve <gülüyor> erinmemek. Yani e, master yapıyorum ya durayım durduğum yerde değil. Yani e, bu master'ımın bir yılını karşılayayım yani bir şekilde bir, hemen proje yazalım. E, şey yapalım. Yani şey olmadım gözde için kafanda bunları yaparken. Olmaz dememişsin galiba. Hani neden ol olmaz e, yani olmaz demiyor yani e, hani derler ya vay derler why not derler ya hani Aynı olmaz de. dememişsin neden olmasın demişsin aslında. Yani evet, biraz daha öyleydi. Yani böyle olmadığı zaman, çok üzüldüğüm zaman. Mesela ilk projeyi yazdığında bir tak reddetmişti. Böyle çok üzüldüm. Küçük ha. bir noktadan. Sonra mesela bir daha yazdım. Hani böyle şey yapmadım yani. Bunlar beni e, hani e, durdurmadı gerçekten yani. Hani böyle şey demedim. Ay ya olmadı, tamam. Ben köşeme çekileyim, iş bulayım demedim mesela. Yani ben o projeme çok inanıyordum çünkü. İnandığım ha. için de tamam ya bu projeyi ben bir daha yazacağım, bir daha oturacağım deyip hani... E, yani olana kadar ya böyle, o benim biraz özeldim belki o yüzden yani hani bir kafama koyduysam o elime geçene kadar tutuyorum orada. Hı. Yani, o, elime, ona yani o, o, o hedefime ulaşana kadar çalışıyorum. Sanırım ondan kaynaklıydı biraz da. Güzel. Peki, e, o zaman dedim ki Türkiye'de e, yüksek lisans yapayım, Aynen. esneklik çok önemli, bir şey olmuyorsa öyle devam edin. Bak şeyin bir hikayesi vardır Ahmet Şerif İzgören'in, ona da arkadaşı anlatmış, ben de ondan anlatayım artık hani. Ee, bak bu arada chatte de gerçekten demedi diyorlar dememiştir. Gerçekten de. olmaz dememiş yani olur demiş. Bak bu çok önemli bir ders bize. Şeyin de e, Ahmet Şerifiz Gören'in arkadaşının ona anlattığı benim de size aktaracağım hikaye de şu. Yani dünyaya bir daha gelsen e, gelebileceksin ama bir meyve olarak veya sebze olarak geleceksin. Ne olmak isterdin? Sana sorayım. Ben bunun hayvanını çok düşündüm. Cevabını da biliyorum bak ama meyvasını bilmiyorum. meyvasını hiç düşünmemiştim. Karpuz olmak isterdim herhalde ya. Çok serinletici. Niye karpuz? Büyük, güçlü, çok fazla çekirdeği var ve çok fazla meyve verebilir mesela. O çekirdekler <gülüyor> çok fazla çekirdeği var diyerek de kuantum. Ama o çekirdeklerden yeni karpuzlar çıkabilir mesela. Bu iyi bir şey Cevdet. <gülüyor> Güzel. Tamam. Şimdi ona sorduklarını arkadaşı şey demiş domates olmak isterdim. Niye? Demiş şeyde hani aynı sebeple. Hı -hı. Ya ben dünyaya geri gelirim. Kesin biri gelir kasten üzerine basar. <gülüyor> kesin basar. Ben de hayatımda salça olarak devam ederim demiş. Yani esneklik Hı -hı. burada çok önemli. Ee, bir şey olmuyorsa o anda olmayabilir. Başka yoldan yine aynı yere fizik doktorasına Hayır. varabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani e, sen bir de çok ilginç bir alana kaymışsın. Belki düz fizik yüksek lisansı yapsan Buralara gelemeyecektin e, gibi. Peki şunu soracağım. Yurtdışı e, yüksek lisansı sen e, gitmedin ama zamanında araştırmışsındır. Bir soru Tabii var ki. onu soralım hemen. E, pembe okurlar demiş ki İngilizce bir bölüm okumadan yurt dışında gidilebilir mi? Yani yurtdışına dışında herhalde. Tabii ki gidilebilir. Sadece burada belki yurt dışında hani gittiğinizde büyük ihtimal Avrupa'da ya da Amerika'da hani Avrupa'nın da belli yerlerine göre değişir. Mesela Avrupa'da, İtalya'nın da İtalya'da bir bölüm okursanız önce İtalyanca öğrenmeniz gerekiyor. Yani İtalya doktora giden her arkadaş ya da master'ı önce İtalyanca öğrendi. Tabii ki hı hı. dışına girebilir İngilizce bir bölüm okumadan. Ama tabii ki ekstra bir kurs alırsanız, bir destek alırsanız buradaki insanlarla iletişimiz anlamında sizin için iyi olur. En önemlisi o bence. Evet. Yani bölüme bakıyorsun zaten İngilizce bölüm oluyor. Bazı işte ülkeler Aynen. Almanya, Almanca diyor. İşte İtalya İtalyanca istiyor ama hocasına bağlı, şeyine bağlı ben İngilizce konuşurum. Diyebilir. İngilizce'de zaten Hı -hı. bu tarz bölümler sınav istiyor yani AYAS veya TOEFL istiyor. Bir şekilde kanıtlıyorsunuz ve zaten AYAS'tan TOFUL'dan da o istedikleri puanı alacak alabiliyorsanız o kursa gidip o puan alabiliyorsanız seviyenizden de emin oluyorsunuz yani aslında orada bir nokta yok. Öyle veya böyle e, gittiğinizde başladığınızda e, o şeye hazır oluyorsunuz yani gidip ben yapamamlık kısmında sorun yok gidebilir miyim kabul edebilir miyim kısmında da. Dediği gibi yani hiçbirimiz anamızın karnının İngilizceyle doğmadık. Bir şekilde öğrendik. Erken öğrenebilirsin, geç öğrenebilirsin ama öğrenebilirsin yani. Hani imkansız değil. Ee, yüksek lisanslı çalışacağınız alanı nasıl seçtiniz? Nasıl seçtim? Ee, bir Güzel bir soru. Yüksek lisansla çalışacağınız alanı nasıl seçtim? Ben böyle hocalara bakıyordum. Ee, hocalar ne çalışıyor diye genel olarak. Ondan sonra bir evet. öncelikle tabii ki bitirme çalışmamız vardı bizim işte böyle lisans bitirme projemiz. Ondan sonra. Orada böyle deneye falan giriyordu. Bak bu da ilginç bir hikaye. deney falan yapıyordum ben işte böyle. E, deney falan yaparken mesela şey çok sıkıcı gelmişti bana ama. O zaman. Ya bu deney makinelerini de saatlerce bekliyorum işte. Bakıma geçiyor işte. E, çok zaman kaybediyorum. Bir şeyin bende kontrolün olmadığını hissetmiştim. O zaman da demiştim ki o zaman ben... E, computational e, hesaplamalı diyor buna Hı -hı. işte hesaplamalı bir alanda çalışıyorum. böyle ile daha çok işte hani yani bilgisayarda işte. da yapılabilecek. Aynen bilgisayarda kendi kendi e, alanımı hani kendi kendimi daha çok kontrolde olduğu bir yerde çalışmak istemiştim demiştim. Malzeme bilimi bana çok ilginç geliyordu. Malzemelerle oynayabilmek, onları anlayabilmek, hani onları fiziksel hani e, katı hal fiziği çalış. Katihal fiziği yapıyorum zaten şu anda geneysel katihal fiziği çalışıyorum. Türkiye ODTÜ'de bir kentte hangi hocalar var, ne çalışıyorlar deyip ondan sonra da onların makalelerini okuyup öyle istemiştim. Bir de tabii şey var, o da şeydi, önemliydi. Master yaptığım hoca, Engin Hoca ODTÜ'ye şey gelmişti konuşmaya. Onun konuşmasında en çok hmm. böyle görüp çalıştığı malzemeler yani konular çok hoşuma gitmişti. O yüzden böyle şeyler önemli yani mesela belki ben o an o gün o konuşmaya gitmeseydim. Master yap, master bambaşka bir alanda yapabilirdim mesela. Evet. Umarım ee, soruyu cevaplamışızdır. Ramis Dayı demiş ki bu sayfayı açmak nereden aklına geldi? Herhalde bize sormuş. Ee, Gelecek Bilim'de hikayesi YouTube'da var zaten. Ama e, benle Burak Çankaya e, iki kurucusuyuz bu platformun. Ama hani e, biz ikimiz değiliz sadece. Hani kırk tane de gönüllümüzle birlikte. Gelecek Bilim'de ailesiyiz. Aklımıza da şuradan geldi açıkçası. Ee, bilim iletişimi de e, popüler bilimden popüler bilimin altına sıkışmamalı e, popüler bilimle ya da işte kötü kötü bilim haberciliğiyle aynı şey olmamalı bilim iletişimi düzgün yapılmalı ve günümüzün teknolojisine göre yapılmalı yani işte e, üniversitelerin sayfalarında yayınladıkları böyle kısa kısa işte basın duyurularıyla değil de cidden bilim insanından halka direkt köprü olarak yapılmalı diye düşündük burada da Genç, dinamik şekilde teknoloji en son ne gerektiriyor? En son ne, nasıl iletişim kuruluyor? Canlı yayın, ne gibi artıları var? İşte direkt etkileşim, direkt karşılıklı soru soruyorsunuz, biz cevap veriyoruz. O yüzden canlı yayınlarla yapmaya karar verdik. O şekilde yola çıktı. Aklımıza oradan geldi aslında. Bir soru daha var ama ağır bir soru. Bunu bir, bir bakalım bir kısaca. Uzay fiziksel olarak var mı? Demişti. Kozmos. Kozmos. <gülüyor> Yani fiziksel olarak derken böyle hani elle ipi dokunabildiğimiz bir şeyden bahsediyor herhalde. Yani. Telsefik de bir soru aslında hani o açıdan baktığında. Yani space var tabii ki. Yani hani bilemedim şimdi burada fiziksel evet. olarak. <gülüyor> cevap var. Kısa cevap <gülüyor> var. <gülüyor> yani ee... hani daha yeni astronotlarımız döndü. <gülüyor> Neden? Yok iş gittim. bulmuştum. <gülüyor> Gayet güzel çektiği almıştım. <gülüyor> Ha, bu, sayı, evet. bu soruyu bana ıı, akrabalarım da çok soruyor. Neden gidemedi? İşte annem mesela üzülüyormuş böyle diyormuş kıza, kızım işte yurt dışında gitti falan diye. Neden ha. Türkiye'de iş bulamadı mı diye. Yok bulmuştum gayet de. Bulabilirdim de. Ee, <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <kim> yok bunu Sorguluyorsun. <gülüyor> yok bunu şey böyle pembe okurlar yani şaka yapar şey olmasın böyle. Yanlış anlamasın ee, diyorum. Espri yapalım. Espri yapıyoruz da şakanın bir yanına bu bir tercih meselesi. Yani Hangi hı. şehirde yaşamak istemek, doktora yapmak ya da ya da başka bir şey. Yani ben buraya bir iş için de gelebilirdim. Gelen çok insan var, özellikle son yıllarda Türkiye'den Hollanda'ya gelen çok fazla insan var, hı hı. eğitimli expatlar. Türkiye'de de iş bulmuştum. Yani böyle son, yani böyle teklifler yağmıyordu tabii ki önüme, ama iş bulabilirdim. Hani birkaç şirkette görüşmüştüm ama e, doktora yapmayı tercih ettim, akademik çalışmayı tercih ettim. Şirketin niye doktora şimdi. yapmadın. Türkiye'de niye doktora yapmadım? Ee, şimdi bu bayağı ağır bir soru Cevdet. Ha. Türkiye'de niye doktora yapmadım? Öncelikle yine bu benim e, not ortalamam. Türkiye'de doktoramda bile, doktora başvurularımda bile her ne kadar çok başarılı bir master tezi yazsam da, Hı -hı. E, bunu da bende hocalarım söylemişti. Benim master tezi hani sunumumda doktora tezi gibi sunum verdin. Çok başarılı, çok iyi üretmişsin iki yılda demişlerdi. Ama ona rağmen her ne kadar master not ortalamam da iyi olsa doktora da, Türkiye'de yani başvurmak istediğim okullarda not ortamasından kaynaklı başvuramıyordum. Bu bir. İkincisi, hmm. yurt dışında sahip olduğum, özellikle belki şu an ben derste olduğum için sahip olduğum deney düzeneklerinin birçoğu maalesef ülkemizde yok. Keşke olsa, keşke gelsek orada da çok güzel deneyler yapsak. Ama hmm. e, maalesef buradaki yaşam koşullarımız, buradaki, yani benim açıkçası bir doktor öğrencisi olarak buradaki yaşam koşulum Türkiye'de olacağımdan en azından bir iki kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani... Hmm. Evet, evet. Yani o da önemli. Ee, yurt dışına niye gittin sorusu sadece eğitimle alakalı değil. Hani bu zaten büyük bir, bir trend, bunu görüyorlar. Ee, zaten anketler yapılıyor. Hani bugün size vatandaşlık verilse Avrupa Birliği vatandaşlığı alır mısınız dendiğinde %70'e falan çıkıyor genelde anket sonuçları. Ee, ama bunun sebebi işte şu an ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. E açıkçası O zor dönemde de bunların artması çok normal. Dünya da zor bir dönemden geçiyor. İnsanların beklediği bazı şeyler var. E dünyada da seyahat özgürlüğü var. Diyorsun ki orada yaşayayım gencim e neden olmasın diyorsun. E bu çok aslında anlaşılır bir şey. Şimdi... Çok istiyordum zaten yurt dışında yaşamayı. Çok gidip geldiğim evet. için böyle İtalya'da gönüllülük yaptığım uzun süre. O yüzden çok seviyordum Avrupa'da yaşamı. Yani farklı insanlarla çalışmak, farklı kültürden birçok insanla çalışmak beni çok mutlu ediyordu. Hani bu da benim yurt dışında sahip olabileceğim bir şeydi. Evet. ya Doktoran bitmedi ama bak güzel bir soru. Hiç keşke Türkiye'de yapsaydım doktoranı. Hani not ortalama falan sorun olmasaydı diyelim. Hani her şeyi eşit tut. Türkiye'de yapsaydım dediğin anlar oldu mu? Orada yapardım, oldu yaparken Hollanda'da yaparken. Ne yap? Oldu. Neden dedin? Neden dedin onu? Yani ilk nedenlerinden biri sanırım support sistemim. Ee, yani böyle burada çok yalnız hissettiğim böyle çok e, bazen dışlanmış hissettiğim bazen hani discrimination de dışlanmış diyelim. Hani o, e, o da... Ayrımcılığa o, uğramadın ama dışlanmış hissettin. Yani öyle Hı. çok yalnız hissettiğim o zamanlar olmuştu. O zaman keşke Türkiye'de yapsaydım. Aileme, sevdiklerime yakın olurdum. Ar yani Hı. can arkadaşlarıma yakın olurdum dediğim zamanlar olmuştu olmadı değil. Evet. Yayın kaydedilecek mi? En azından evet. IGTV'ye atabiliyorum. Download edemedim ama IGTV'ye atabiliyorum. Bir şekilde kaydedeceğiz e, gümlemezse telefonumuz. İlk bölümü attım. İlk bölümü kaydettik yani. Sorun yok. Şimdi şeyi soralım ya. E, Master'dan nasıl geldim? Onu soralım. Lab'ı gösterelim sonra. Evet evet onu istiyorum. Hava çok kararmadan. Burada da yavaş yavaş Aynen. başladı. Şimdi master'ını bitirdin. Yurt dışına hı hı. E, DELF'e dedim? geliş süreci nasıl oldu? Kısaca, okay, niye kısaca Hemen diyorum? Anladım. Çünkü doktora programımızda bunu zaten detaylı anlatacağız yani biz nasıl geldik, Aynen. ne ettik. Oralara uzun uzun anlatacağız. O yüzden e, kısaca. kısaca yani nasıl buldun e, yüksek lisansı doktoraya DELF'e nasıl geldin? Süper. Şimdi benim yüksek lisansı bitmek üzereydi e, Şubat badayına doğru. Ben yazıyordum artık yüksek lisansı tezimi. Ama hı hı. E, yine böyle benim e, aynı iki yıl önce, iki buçuk yıl önce başıma gelen şey yine gelmişti ve böyle ne, ne, nerelerde, ay ben işte e, nerede yapsam, Almanya'da mı yapsam, orada mı yapsam falan deyip böyle yani gözümde şey çok bitmiştim. Doktor, tezi benim dört yıl çalışacağım bir alan. akademik çalışırsam hep o alanda ter, gideceğim. Hani o yüzden çok Hı -hı. kararlı, çok yani çok bilinçli seçmeyim diye düşünmüştüm. Hı -hı. Bunun dışında Başvuruyordum birçok yere ve bir yer, birkaç yerde mesela İngiltere'den kabul almıştım, Almanya'dan kabul almıştım ama iki hocanın da bana dediği şöyle bir şey vardı. Hani kusura bakma biz birinin mesela İngiltere'nin bursuna eligible değildim çünkü Avrupa vatandaşı değildim. Hı hı. İkincisi de Almanya'daki de biz seni çok beğendik ama hani e, bursunu kendin geçebilirsen seni alabiliriz demişti. Para veremeyiz dedi. Aynen para veremeyiz demişti. Ondan sonra şeyi fark ettim hani bazen gerçekten her ne kadar çok iyi işler yapsan, Türkiye'de çok iyi olsan da, hani Türkiye'de olman, hani, orada yazınca böyle birden, aa, hani bu da hangi üniversiteden geliyor falan gibi olabiliyor yani. Hı -hı. Çünkü, Tabii. hani şey bile bilmiyorlar yani, aa bu kız İngilizce eğitim almış falan. Hani bana şey demişlerdi, Almanya'ya bir dakikada gitme, ay sen iyi İngilizce konuşuyorsun ya falan yapmışlardı böyle. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> böyle benim işte bitiyordum master'ım, doktoranın da olmayacağı belliydi. Bir yandan da böyle hani, artık işime hani işimi sen falan diyorum, bir yandan da, ee, bizim unamdan birkaç tane arkadaş Almanya, Birle, İntonşbe gitmişti. Staj. Aynen bu stajlar e, doktor, masterınızı bitirdikten sonra gidebilen stajlarda bu yüzdense burs verebiliyorlardı. Ve ben Hı -hı. de böyle, e, benim de çok böyle konuma yakın bir konuyla ilgili olan bir bölüm, işte bir institute diye, bir AfW diye institute'ne hoca emeği lazım. Böyle böyle ben işte bitiriyorum masterımı, işte gelmek istiyorum falan diye. Onlar da Hı -hı. böyle işte CV'mi gönderdim, kabul ettiler falan. Hepsi, onlar da böyle işte yani bayağı Yani bir kere büküyor. şey, yani CV'ni yolluyorsun, bir de bir niyet mektubu gibi bir şey yazıyorsun, Aynen. açıklıyorsun neler i̇yi yaptığını. Bir, iyi bir, iyi bir mail yazıyorsun, ee, böyle hani bilinçli, hani ben sizin ne yaptığınızı biliyorum, ben de bunu yapmak istiyorum sizinle gibi. Çünkü Hı -hı. hocalar da günde 50-100 tane mail alıyorlar yani, benim yaptığım mail. Gelmem için de Bursa ihtiyacım var, hani oraya gitmen Aynen. orada kalmaz, Almanya Aynen. dediğin yer değil mi? Aynen. Dress'ten de <gülüyor> gitmiştim. Tamam. Ondan sonra onlar da bana e, işte CV'nin ve cover letter'ını beğendik. E, buraya gelip bir tane e, bize sunum verebilir misin demişlerdi. Hani onlar <gülüyor> karşılamışlar her şeyimi de. Ondan sonra bunu da söylüyorum çünkü o zaman uçak alacak bileti alacak param bile yoktu açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> o yani seni gel yüz yüze görelim diyorlar ama getirmek Aynen. için de uçak biletini işte kalacak Aynen. yerini falan karşılıyor. Aynen. Ondan sonra o yüzden hani varsa arkadaşlar böyle ilgilenenler, böyle hocaları yazmaktan, e, araştırmaktan son, hani geri çekinmeyin, hiç bilmediğiniz imkanlar çıkabilir karşınıza. O gittim, orada e, iki günlük bir mülakata girdim, işte sunum yaptım. Onlar da beğendiler, hemen teklif etmişlerdi. Master'ımdan sonra master'ımı sundum, üç hafta sonra e, 20 kilo bagajımla tın tın tın Almanya'ya taşındım. O için? Orada için? için aynen orada 6 aylık bir yani bu ama şey staj yani yaz stajı gibi değil yani hani hani advance bir staj yapıyorsun. Hı. Hani researcher olarak çalışıyorsun yani araştırıyorsun. Para araştırma. aldın mı? Evet aldım. Hı. Nasıl gideyim? Para almasam diyorum sana param yok. Hayır hayır değil. bir dakika şeyi soruyorum. Burs almış olabilirsin ama Yaptığın iş için maaş gibi aldım. Evet evet soruyorum. aldım yani yaptığım iş için burs almıştım. 1100 Euro'ydu. Dresden de ucuz bir yer çünkü e, Doğu Almanya'da. Bana da gayet öğrenci hayatımı yetiyordu. 3 işte böyle hani sharing apartmanında. Tamam stajım da bitti orada. Ha, sonra ben stajım bitmeden önce tekrar doktora başvurularına başladım tabii ki. Ondan sonra e, sonra e, her yere teori başvuruları yapıyordum. Hani çalıştığım alanla, masturumla alakalı. Hı -hı. Ama sonra bu şu an projesinde çalıştığım doktora pozisyonu derfte görmüştüm. Böyle çok hoşuma gitmişti projenin hani açıklamasını okuyunca. Hani hocalarda çok böyle honest bir mail yani çok dürüst bir mail yazdım. Hani böyle böyle Hı -hı. ben bu alanda çalışıyorum ama proje benim çok ilgimi çekiyor. Hani görüşebilir miyiz? İşte CV'm ve niyet mektubum da bu diye. Hı -hı. Hocalar da CV'm ve niyet mektubumu Ve hani o zaman çalıştığım Amalya'daki hocaları da tanıdıkları için sanırım, hani biliyorlardı Hı -hı. o ee, tamam hani gel bir Delphi seninle biz bir tanışalım dediler yine. Ben tamam. hemen yine geldim derse iki günlük bir mülakat. Ee, ondan sonra da bir hafta sonra da bana e, hani istiyorsan bize seni çalışmak istiyoruz gibi mail gelmişti. Ama bu, şu an çalıştığım projemi yaptığım yani FHC'de yaptığım projenin hepsi deneysel. O yüzden aslında her şeyi en baştan yeniden öğrendim. Ama bunların detaylarını günlüklerimizde vereceğiz. Hmm. Tamam. Teorik gittin sonra deneysel'e geçti. Aynen, gibi. Aynen. sonra deneysel'e geçtim. O zaman şunu anlıyorum e, illa yüksek lisansdan sonra doktor olmak zorunda değil bir araştırma asistanı gibi bir pozisyon bulabilirsin Aynen. benim yaptığım gibi veya staj bulabilirsin burslu Aynen. yurt dışına yine gidebilirsin e, oraya gittiğinde her yaptığın şey sana bir referans bak o hoca o hocayı tanıdığı için büyük ihtimalle e, bildiği Aynen, için seni farklı baktı doktora da anladığım kadarıyla e, sana hani araştırma projen var çalışabilirsin projeyi ben yapıyorum diyor hoca. Ama çalışman için doktora da öğrenirken sana maaş veremem diyor bazısı. Ama bazısı da diyor ki benim öyle bir param var ki sana maaş da Aynen. verebilirim yaptığın iş için. E, bu şekilde yani paid veya unpaid farklı Ödeleni, ödemeli ödemesiz iki ayrı çeşidi var doktoranın da. Onu da söyleyelim yani yurt dışında. Aynen. Çünkü Türkiye'de hepsi şey, Odemeli. hepsi ödemesiz yani. Hani evet, maaş alınmıyor yani Türkiye Öğrencisin yani. Öğrencilik yapıyorsun hani o tıbbi okur gibi öğret öğrencilik Aynen. yapıyorsun ama yurtdışında öyle değil çalışan yani statün değil aslında çalışan statüsünde çünkü çalışma izni falan alıyorsun ee, çalışan statüsün olabilir. Peki sen şimdi doktora da ne alanda yapıyorsun ve bize çalıştığın ortamı biraz gösterir misin? Gösterim. Ben de tabii ışık ki gösterim. açayım orada. Dur ben de açayım şimdi ofisim şey. Ben doktora da şimdi dediğim gibi zaten deneysel katı hal fiziği çalışıyorum. Bu da doğada yalıtkan olan malzemeleri bir farklı büyütme teknikleriyle bir araya getirdiğimizde malzemeler süper etken olabiliyorlar. Bu malzemelerin neden süper etkin olduğunu anlamak, yani fiziğini anlamak, yani hani teorisini neden nasıl bu malzemeler süper etkin oluyor, bunu anlamak için de bizim kuantum device'ler yapmamız gerekiyor. Ha. Ben de bu malzemeleri anlamak için kuantum device Kuantum, ne, ne diyorduk ona ya? Bir Cihazı mı? Ha, kuantum cihazlar yaparım. Aynen, kuantumu sistemleri, yani... Kuantum e, cihazlar demeyelim de nasıl desek. Neyse, bilemedim ya. Öyle kuantum cihazlar, kusuruma bakmayın katılımcılarımız. Kuantum e, cihazlar yapıyoruz. Yapıyorum. Evet. Yani bayağı... E, Fund, fundamental bayağı temel bir fizik problemiyle ilgileniyorum. Bununla ilgilenirken de bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken de kuantum e, e, sistemleri ve kuantum cihazlar kullanıyorum. Okay. Hemen Şimdi, size özür dilerim. Yorumları, kapat, yorumları kapattım ki senin tarafı güzel görelim ama soruları o soru <gülüyor> işaretine atabilirler. Sen yani <gülüyor> anladığımız kadarıyla normalde iletken der ki elektriği veya ısıyı e, e, elektrik için mi konuşuyoruz iletkenlikte burada? E, e, burada elektrik için konuşuyoruz ha, evet. Elektriği süper normalde iletmeyen e, malzemeler bir şey oluyor ve süper iletkenler çok iyi iletiyor. Hiç direnç göstermeden Aynen. iletir hale süper, geliyor. Yani o demek. Ha. Direnç göstermeden akımı e, akım akabiliyor. Evet. Cihazın. Çünkü bizim şu an bütün kullandığımız elektrik iletiminde değil mi aslında? Hani bizim evlerimize Hı. geliyor elektrik bir yer. Hepsinde belli bir kayıp var. Gelirken bir Aynen. kayba uğruyor ama o süper de kayıp olmuyor. Nasıl oluyor da o hale gidiyor. O da tabii çok küçük boyutta olan bir şey herhalde. O yüzden kuantum seviyesinde bakıyoruz Aynen. Kuantum seviyesinde mezospor mezosup, mezosup fizik diyoruz buna. Bunun nedeni de iki boyutlu olması. Yani benim çalıştığım hmm. süper etken malzeme iki boyutlu bir süper iletken malzeme. Ee, hmm. Hani o yüzden zaten malzemenin ilgiç olması da hani doğanın bize verdiği Üç boyutlu yalıtkan olan malzemeyi biz deneysel koşullar altında iki boyutlu bir süper etkene döndürebiliyoruz. Önemli olan bu zaten. Çok ilginçmiş. Nelerle yapıyorsun? Hadi bize göster bakalım biraz. Ne gibi tamam, cihazlar? Tamam şimdi onu yaptığımızı göstermeyeceğim de daha göstereyim ki, ben. İki boyuta geçiyormuş bir anda. <gülüyor> Burası ya. benim ofisim. Ha. Burası böyle Death Campus merak edenler varsa. Burası dağınık ofisim. Hemen geçti. Ama şimdi laba gideceğiz arkadaşlar. Benim sabah akşam dakika, demeyi ya yaptım. Dur. Sen şimdi Heh. bir 4G'ye 4G bir geç istersen. Takılıyor çünkü birazcık. Dur bir dakika o zaman. Takıldı mı yine? Yani bir döndürürken takılıyor hareket ettikçe sen. Ama o zaman uçak modundan çıkmam lazım. Çıkamıyorum. Şimdi nasıl? Hı. Şimdi iyi olması lazım. Şimdi iyi. Tamam. Yani şunu göstereceğim. Orada dört tane masa mı var? Yani bir odada dört evet. kişi çalışıyorsunuz. Aynen. Burada dört kişi. kendine de. ait ofis ofis değil yani. Lüks falan değil. Gördüm Aynen yok. <gülüyor> Gayet dört evet, kişi çalışmamış. Bak benim masamda en dağınık masa. Hemen gidiyorum. Kendini Şimdi nasıl de. bölümümüz? Hı hı. Ay çok heyecanlandım böyle. Umarım herkes de benim kadar mutlulukla izliyor <gülüyor> Evet. burası Oo. labım. hemen burası karşı benim. kapıda ya ne kadar iyi evet burası benim deney yaptığım e, malzeme. burada 14 tesla var bu magnetik bir sistem Hı -hı. yani malzemeyi 14 Tesla'ya kadar magnetik alan uygulayabiliyorum Oo. böyle connections 14 Bunlar tesla de... mı dedin evet 14 Manyetik tesla magnetik alan gücü biliyorsunuz 14 tesla yani teslalarla ölçülüyor ben bunu efemeri deneyi anlatırken anlatmıştım e, üç teslalık hani, e, makinede e, anlatmıştım. Bayağı yüksek bir, çok çok yüksek Aynen. bir e, manyetik alan. Evet. Şöyle yapıyoruz. Mesela malzemeyi bitirdik. Getiriyoruz buraya. şu Bu probuyla. Bunun içine, yani bu böyle bir tane bir prob. Bunun içine koyup da, e, yani bu sistemin içine koyduğumuzda 1.5 kalbine kadar düşebiliyor sıcaklığı. Ve bunu bir da... Bir hili... çok farazi Hı. oldu. Bir dakika dur. 5 evet. nokta bilmem ne kelvin ne, ne demek yani? 1.5 nokta kelvin işte 1 kelvin. Sıcaklığı. Yani, yani bu sistemin olarak... sıcaklığı, bu sistemin içindeki malzemenin sıcaklığı ve sistemin sıcaklığı 1 kelvin. İnanamıyorum. Dur. Neden inanamıyorsun? Bak şurada 30 mili kelvin. Sana 8 mili kelvin de bile deney yaptığımı söylemiştim Cevdi. Bir dakika bak şimdi hayır hayır şunu anlatmıyorum. Sen şimdi fizikçi gibi konuşuyorsun anlaşmıyor. 14 <gülüyor> tesla dediğin şey Dünyanın alan. manyetik alanın 300 bin katıymış. Bir kere onu söyleyelim. 14 okay. tesla'lık bir manyetik e, mıknatıs. Dünyanın manyetik alanın 300 bin katı. Bir kere onu koyalım. İkincide de dedin 1 kelvin mi dedin. Evet. 1 kelvin kaç derece santigrat celsius yapıyor? Eksi 272.15 e, e, şey yapıyor. E, celsius yapıyor. Yani oradan hesap etsinler ne kadar soğuk olduğunu. Herhalde o nitrojeni de Aynen. E, onun için Şimdi, e, lazım oluyor. Bu nitrojen, bu da helyum Nitrojen ve sisteme nitrojen ve helyum koyarak buralardan bu, bu iki Aha. taraftan sistemi sürekli soğuk tutmaya çalışıyoruz ki malzememizin özelliklerini quantum, yani malzemelerimizin özelliklerini çünkü malzemenin özelliği sıcaklıkla beraber değişiyor. Ve malzemenin tamam. sıcaklıkla beraber çünkü normal şartlarda mesela 200 Diyor ama oda sıcaklığında bizim malzememiz süperiletken değil. Bu sıcaklıkta da değil aslında. Yani 300 mili Kelvin'in altısında. Bu oda başka bir sistemin başka bir Instagram yeni yaparız onun içinde. Hı hı. <gülüyor> e, e, neyse e, öyle. Onlar yani malzemenin yani sıcak bunların... malzemenin özelliği sıcaklıklarda değişiyor. Bu soğuk hı hı. sistemler sayesinde malzemeyi süperiletken e, hale getirip orada deneylerimizi sürdürüyoruz. Mükemmel. Peki yani o tüp ben şimdi sen diyordun bana konuşuyorduk nitrojen dolduracağım. Hava bugün sıcak evet. ama serinlerim falan diyordun. Nitrojen dediğin o tankı bir yerden alıyorsun herhalde geri getiriyorsun. Aynen. Hı -hı. aynen. Mesela DELF'te böyle şeyler gerçekten çok iyi sistem. Ee, hilyum, ve, e, hilyum ve nitrojenle ilgilenen teknisyenlerimiz var. Onlar Hı -hı. sürekli bizim nitrojen ve helyum e, tanklarını yani bu Diver diyoruz bunlara. Bunun hı hı. içinde olmasını sağlıyorlar. Gelip e, buradan şu tüpten açarak e, nitrojenleri dolduruyorum. Benim en çok yaptığım Bayağı şey. Bayağı bahçe yani, ortamı gibi de bir şey. Ya aynen. Bir şey soracağım. Sıvı, Bu nitrojen, da sıvı nitrojen dediğimiz şey. Ee, hani böyle videolar falan var YouTube'da yazsınlar. Nitrogen, hani liquid nitrogen falan yazsınlar. Sıvı nit azot. Böyle atıyorum bir şeyi koyuyorsun içine, bir çıkarıyorsun donuyor ve kırılıyor. Aynen öyle oluyor. Acayip derecede tehlikeli de bir şey değil mi? Nasıl yani böyle? Tabii ki. Hı. Nasıl Çok güvenlik? güzel bir yani? Sen şimdi girdin ne gözlük var ne önlük var yayın sırasında Bunlar var başıksa... Cevzecim. Bunları tamam. giyiyoruz. <gülüyor> yayın sırasında donmayalım ya bir şey olmasın korkuyorum şimdi. Bu eldivenleri takıyoruz tamam. e, ve gözlük takıyoruz tabii ki gözlüğüm nerede dur gözlüğümü bulayım. Ortalama bak görün gör ciddiyeti görün kuantum fiziği. Gözlük bir <gülüyor> yerde, eldiven bir yerde. Gör bak ama Gözlük dediğini şöyle ya. söyleyeyim. Bak bunu görebiliyor musun bu nartöcenin? Bu nartöcen. O beyaz şey, ne? Beyaz şey nartöcen, ne? Nartöcen işte bu böyle çevresinde donuyor. Aa, çünkü şu nartöceni ee. basınç için şey yapıyoruz. Bu nartöcen böyle çıkıyor hani buradan. Çünkü bu basıncı dengelememiz gerekiyor. Oh. Bak şurada mesela donan şey de. Hı hı. Mesela yine hiliyum tüketiminden kaynaklı. Yani bunlar genel fizik ama yani, yani dikkatli olmamız gereken bir sistem. Ve yani Tabii ki bak gördüğün gibi bu gördüğün nitrojen hı hı. bir yerden sonra artık hani böyle şey yapmaya başlıyor. Ne derler ona? Ee, Dışarıda yoğuş, yoğuşuyor. Buza. Peki Aynen. şey, helyum niye lazım? Bir kelvini düşürmek için. Yani Bu çiptistan sistemlere... projen olmuyor? Bir de helyumu da soğut. Aynen hı hı. Onu da yapman lazım. O ördek ne orada? O ördek bizim grup arkadaşlarımızın yaptığı bir şey böyle. Bu da vardı ama 3D düştü. Bunu ben bir gün. Buna nitrojen geldi aslında Parçaladı. nitrojen o özelliği de var. Yani sıvı nitrojen geldiğinde kıra. elini yakıyor mesela böyle of. bir tane. Aynen. Inanamıyorum ya çok ilginç, şu an çok heyecanlandım. Biz bu neden... da, bu da ha. öbür bu da öbür sistemimiz Başka sistemlerim de var da, onları başka zaman göstereyim. Tamam. Bu, bu deneyse, bu deneyse de bu da onun 30 milikelvin'e kadar düşüyor. İşte malzemeyi soğutuyorlar. Aynen. Benim diğer zaten yaptığım tüm denelerde 13 milikelvin. Ya peki sıfır kelvin midir, hani sıfır en soğuk uzayda falan hani kabul edilmez. Yani tabi mesela hani normal düşündüğümüz öyle ama hani. Ee, onlar işte bu sistemler çok büyük vakumlar içerisinde ve böyle helium var hani helium 3, helium 4 dediğimiz malzemelerle beraber daha düşük e, sıcaklıklara da erişebiliyorlar. Ha, o helyum şey helyum değil yani o e, beyazın kullandığı sesi inceltmek için kullandığı <gülüyor> helyum değil. Özel bir izotop herhalde o değil mi? Aynen karışımlar var. Bir de zaten e, sistemin içinde de helyum 3 e, var. Onunla beraber oluyor zaten. Her sistem çok farklı tabii ki yani. Süper süper. Ya bu işte sizi heyecanlandırıyorsa şu izlediğiniz şey bilim kafası var demektir. Testi bu yani. <gülüyor> hani anlamasak da bu heyecanlandırıyor. Peki o yandaki şeyler bilgisayarlar falan onlar ne? Yani kayıt mı alıyor? Bunlar onlar? mı? Yani bu dolap gibi evet böyle kat kat. Ha bunlar bizim elektronik sistemlerimiz. İşte gönderdiğimiz sinyalleri malzemeye gönderdiğimiz elektrik voltaj gönderiyoruz mesela buradan. Hı hı. Bir şekilde bizim malzeme ile iletişim kurmamız gerekiyor değil mi? Çünkü malzemenin bizim gönderdiğimiz akıma ya da voltaja karşı nasıl tepki verdiğini öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz de onları burada yani bu Delfe sadece Delfe özel bir sistem. Daftaki teknisyenler Satın yapıyorlar. alınmış değil yani siz yaptınız o Aynen. şeyi. Anladım. Yani ben de hani teknisyenler genelde daktikte yapıyorlar? Hı. Onlar bu bu gördüğün kablolar benim direkt e, e, malzememle beraber e, iletişim kurmamı sağlıyor öyle söyleyeyim. Okay. Peki malzeme dediğin ne? Yani orijinal hali ne? Hemen sana gösteriyorum. Hemen sana küçük bir malzememi gösteriyorum. Şu benim malzemem. Araştırma sırlarını da. Dur ekranı görmüyor değil mi? Heh. Şu gördüğün küçükler var ya. Dur, bak bunları bekle bir dakika. Hı. Malzeme dediğimiz şey şu. Bu kadar ha, küçük. Bayağı ne yani, Aynen. elementi ne? Hangi element o? Ee, oxide diyoruz biz bunlara. Kompleks Oxide'ler. Sonra bunu bir çıpe koyuyoruz şöyle. Şöyle göstereyim sana. Bunu bunun içine, üstüne koyup... Tamam. Ha, da oradan o, akım geçsin diye. Ha, süper yani. Öyle demeyelim de hani buradan hı. kontakları bağlıyoruz. Bu kontaklardan da, bak şöyle göstereyim. Hı hı. Bu kontaklar, bu kont, bunu da e, sistemin içine koyup şu bak, burada gördüğüm bir sarılar var ya, hani onlar hı hı. bizim kontaklarımız, onların hepsi buradaki numaralarla beraber Anladım. Yani ben eğer e, bonding diyoruz, bağlama yani hani alüminyumla ba, connect ediyoruz. Hı hı. Eğer ben o, o numaraya bağlarsam ve burada da o numaraya gidersem malzemeyle ben iletişim olmuş oluşuyorum. Süper. Biraz. Anladım anladım çok güzel. Matrix module yazıyor yalnız üstünde. Orada bir olaylar dönüyor. Matrix'e doğru. İyice uçmuşuz. yapıyoruz aslında. Evet. Çok güzel. Peki günün böyle mi geçiyor? Yani bilgisayarda yazmak, programlama. Kodlamada soru vardı şimdi. Labda kaldı mı bir şey göstereceğim sorulara geçeceğim. Yok şuradan da şöyle mesela deneylerimi görüyorum. Deneylerimi gösteriyorum. Mesela böyle deney seti de, hani e, bu bizim yazdığımız bir program. Mesela bunlar bize malzemenin magnetik e, alan altında nasıl hareket ettiğine, nasıl değiştiğine, elektronların nasıl hareket ettiğine dair bilgiler veriyor. Tabii bize tabi tabii değil. bir şey ifade etmiyor bize göre bir şekil tabii. o. Ama Bana size da göre, sana da etmiyor. O <gülüyor> zaman... <gülüyor> Yani size göre tabii e, verdiği tepkisi önemli. Oradan şeyi görüyorsunuz işte süperiletken oldu mu olmadı. Ben çok tabii basitleştiriyorum ama bu Ya da manyetik altında... da Yani malzeme paramanyetik mi, diamanyetik mi? Hani şu an süperiletkenle de bu değil mi? Bu daha çok manyetizma laabı. Hani çünkü malzeme şu an süperiletken değil. Çünkü bir Kelvinde. Malzemenin süperiletken olabilmesi için 300 mili Kelvin altında bir sistemde olması gerekiyor. Anladım. Süper ee, şimdi soruları alalım o zaman. Ba Tabii o ki. zaman daha güzel. Şimdi Aynen çok zaten... konuştuk insanlar gitmek isteyecekler diyecekler bu kız niye çok konuşuyor? Aslında benim için benim için en eğlenceli yer burasıydı hani laf laf yani şey göstermek yani gösterebilirim de şu da bak kafirumumuz burası Tabii da kafirdir ondan evet. da haber ver yani ortam dışarısı çok güzel de peki bir şey diyeceğim gözde Hı. buraya sen kartla mı giriyorsun ya yani bayağı orada evet, kolay evet. makineler makinalar var kap kapıyı açtın karşı kapıya geçtin. Her gelen giremiyor yok, yok. herhalde oraya. Yok, yok yok giremiyorlar. Hepimizin kartı olmak zorunda. Kartı olmayan giremiyor mu? Mesaj. Tamam yani. Çünkü helyum yani patlar orası komple nitrojen Helyum'u zaten izlersin. elini almadan e, alamıyorsun bile. Yani kapıyı açıp da helyumların e, olduğu odaya giremiyorsun zaten. Evet. E, eksi kaça kadar düşebiliyorlar demiş. Söyledik onu. Ha, 10, bir mili 10 mili 10 milikelvin. kelvin. Aynen. Bakıyorum, 10 milikelvin kaç celsius yapıyormuş? Google'a soruyorum. 10 milikelvin kelvin tüsel <gülüyor> ee, 10 milikelvin'i kelvini hesaplayamadık. <gülüyor> Dur bakayım. Eksi 273.14. Yani neredeyse işte eksi 273'e bayağı yakın mutlak sıfıra doğru gidiyor. Siz e, 10 mili kelvin. Peki dünyada bunu daha alta düşünen e, araştırma kuruluşları var mı? Yani sizin kapasitesinizle bununla... alakalı yoksa... Bunu yapan zaten friç dediğimiz, dilution friç dediğimiz sistemler. Bunda yapan 2-3 tane firma var. E, hepsinin düşebildiği en düşük sıcaklık 8 mili kelvin zaten. Süper. Şimdi o bilgisayarı soruyorum. Günümüz kodlama dilleri kuantum bilgisayarlarla beraber çalışır mı? Sen şimdi kuantum Hayırlı. bilgisayar yapmıyorsun değil mi gözü? Biz çünkü tekno de seni konuk etmiştik. Kuantum hı hı. bilgisayarlarla ilgili bir olay vardı. Sen onu yapmıyorsun ama hani kuantumu anlıyorsun o friçleri mır diye sormuştuk. Onlar aslında bu çiplerin hani size benzer anlıyorum ama o çipler tabii burada Onlar iş, sadece farklı çip gibi. yapıyorlar. Yani farklı aynen, çip yani, yapıyorlar. Aynen yani. onlar kübit çipleri yapıp kübitlerin e, iletişimini birden fazla kübit yapıp işte hani IBM'in Google'ın yaptığı gibi Hı -hı. hani fazla sayıda kübitle e, çalışıyorlar. Yani onlar da aynı frici. bu frici Hı -hı. kullanmıyorlar tabii ki ama hani farklı fişler kullanıyorlar ama kuantum sistemlere çalışıyorlar. Hamitonik okay. çözüyorlar. Ee, hayır, kuantum bilgisayarlar için kuantum dil, e, çalışma dilleri yazıyorlar. Onunla ilgili Hı -hı. de DELF'te zaten e, işte kuantum programming, işte kuantum networks, kuantum e, communication gibi e, bölümler var. Çünkü kuantum bilgisayarı çalışması için kuantum e, Normal önemli. bilgisayar gibi çalışmadığı için hani bir 0-1 bitlerle bit dediğimiz 0-1 değerini Hı -hı. alabilen hani şey en küçük birim e, q de öyle değil. Öyle diyeyim basitçe. O yüzden o dili kullanamıyorsunuz. Aynen. O soru güzeldi. Peki şimdi sorulara sırayla gidiyorum. Bakayım eskiye doğru mu bana listelemiş? Yok. Karışık o zaman. felsefikleri ee, sona bırakıyorum. Tamam. Ee, master yaptığınız üniversitelerden hangisinin en iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Bir tane üniversitede master yaptım OTTÜ'de. Ama herhalde Hı -hı. şeyi soruyor. Staj yaptığın yer OTTÜ ve TU Delft arasında soruyor herhalde. Ya da İtalya falan. Aynen. Yani bence en güzeli eee... ...düşüneyim, eğer daha çok böyle proje, deney yapmak istiyorlarsa TÜYDELF, çünkü TÜYDELF'te bir yılda proje, deney yapıyorsun, iki yıl ders alıyorsun, ikinci yıl sadece deney yapıyorsun. Hı hı. Ama ee, böyle çeşitlilik anlamında da sanırım o TÜYDÜ. Evet. Almanın da, yani Almanya'nın da güzeldi mastürü ama Almanya'da mastürü yapmadığım için çok bilemem. Orada Almanca öğrenmen öğrenmeleri gerekiyordu. Hı. Bak gene bağlayan evet, bir, bir soru. Seçim. TU Delft fizik alanında çalışmak için iyi bir seçim mi hocam? Evet bir iyi bir, bir seçim. Mi? Sebebi de diyorsun ki imkanları var. Ee, yani kuantum fizik hı. alanında tabii ki astrofizik de mesela. Astrofizikte en iyiler Leiden'de, Utrecht'de, Amsterdam'da çok büyük gruplar var. Leiden. Umut teorik Yıldız fizikte... biliyorsun Leiden NASA'daki gururumuz Leiden mezunu. Ha, hani şey teorik fizikçiler hep Leiden'dan iyi çıkar. Hani böyle e, ama erdi... Tabii ki Ama yani. deneysel Tabii fizik ki. çalışmak istiyorsanız e, bu tamamen ne çalışmak istediğinizle alakalı deneysel fizik çalışmak. Özellikle kuantum deneysel fizik çalışmak istiyorsanız e, ki benim bölümümde kuantum nanoscience diye geçiyor. E, Delf e, is one of the best. Çünkü zaten burada Denmark'ta, Danimarka'da ve İsviçre'de çok büyük gruplar var bu alanlarda çalışan. Sen bana şey demiştin, kuantum bilgisayar da var sizde. Senin şeyin olmasa da. Yok, yani canım, o... Yanlış bilgi vermeyeyim. Kuantum bilgisayar mi? daha olmadı. <gülüyor> o da daha var. Nerede var? Kuantum bilgisayar. Kuantum bilgisayar. Google'ın var. Microsoft Q var burada onu diyorsan. Hani Microsoft ha, burada ha. bir Q Station ha, açtı. Yani derfte var derken. Aynen. Ha, evet evet derfte var. Ama dünyanın her yerinde yok yani öyle belli Aynen. yerlerde. Microsoft Q burada var, Danimarka'da var, Purdue'da var, Sydney'de var. Sanırım bir de Santa Barbara'da var. Ama tabii Microsoft Q hani bunlar research-based projekleri. IBM'in var, de var Almanya'da. Quantum computer'ları bildiğim kadarıyla. Bir de Google'ın işte Amerika'daki Google'da Hı -hı. var. Yani hani birçok yerde var. Peki şeyi sorayım. Deney imkanları diyorsun. Mesela Türkiye'de ben bu kadar düşük yapamıyor muyum? Azot var, milyum var, fri friç dedi. Yani buzdolabı gibi anlasınlar. O soğutucu sistemi. Bunu soruyorsan e, bunu merak edenleri gerçekten zeki izlemiyordur büyük ihtimalle ama e, Gelecek Teknoloji Derneği'yle böyle güzel bir sohbet yaptık bununla alakalı. Hani ben de bir söyleşi vermiştim TED'de. Onun da YouTube videosu var. Hani belki arayıp bulabilir arkadaşlar. <gülüyor> e, bunların... Yani şöyle söyleyeyim, frici almak kolay diyelim. Yani yazın tubitak projesi bu çıktı ama onu maintain yani onu e, onun bakımını, yap, bakımını yapmak, onun sürekli nitrojen hidrojens e, getirmek, onunla ilgili e, kablolar almak yani onlar da pahalı şeyler. Yani sadece hani aa ben fricci aldım koydum tamam gibi değil de sas zor bir süreç ve ben hani Türkiye'de <gülüyor> kimlerde var bilmiyorum açıkçası şimdi benim odtü'de ya da bir kentte yoktu bildiğim kadarıyla. Yani baksınlar belki de var gidemiyorlar. Belki de Esneklik dedik ya dünyanın sonu değil. Daha düşük belki Tesla'sı vardır ama yapar yani gene de yapar. Tabii ki canım. Aynen öyle yani sanırım de yani nanoteknoloji merkezlerinde ama zaten temiz odalar var mesela aynı yerlerde hani çiftleri yapabilecekleri. Hani bir bakmalar lazım. Şimdi son gelişmeleri takip etmiyorum açıkçası. O yüzden de çok yani benim zamanımdakilerle yoktu. Evet. Fizik mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Güzel şeyler düşünüyorum. Fizik mühendisliği de başka çok keyifli ama daha çok mühendislik bildiğim kadarıyla mühendislik de mühendislik etminin de içinde bulunduğu bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ya yani ne farkı var fizikten? Ya fizikte Cevdet biz daha gerçekten fundamentel sorular sorup hani daha böyle nasıl diyeyim? Engineering biraz da böyle şey ya mühendislik hani optimize etmek. Hı -hı. Problemi hani yani biraz böyle, yani fizik daha çok soruyu sormak ve o sorunun cevabını bulmakla alakalı bence. Hı -hı, hani, hı -hı. Biz bir soru Deney soralım, de yapsan, konu. uygulama da yapsan merakı senin temel konular yani aynen, evreni ama mesela anlamak. Mü, aynen, mühendislik daha uygulamaya yönelik. Hani bunu daha çok, hı -hı. hani endüstride mesela nasıl yaparım, ee, İmdat sürede nasıl kullanabilirim? Hani mühendis, orada mühendis oluyorsunuz. Orada bilim insanı, yani bilim insanı mantı mühendis mühendislik mantıklısı farklı bir şey. Evet. Orada daha çok mühendisliğe yönelik çalışıyorlar diye biliyorum. Ama ilgileniyorlarsa Hacatip'in fizik mühendisliğinde güzel hocalarımız var, hepsiyle görüştük alanı var. Tamam. Evet, ideal matematikte de başarılı e, bir alan, birçok insan tanıyorum, hepsinin iyi olduğunu biliyorum. Ama matematik sanırım Utrecht'te ve Amsterdam'da daha iyi bilaydindir. Yani teorik bilimler orada daha iyi olduğunu duyuyorum. Yani, tu, Tu'lar genelde e, applied teknik science, kalanlar. yani uygulamalı Aynen. teknik, Bilgi, mühendislik şeylerde, e, mühendislikte. Evet. E, soru gelmiş, doktora bittikten sonra labda deneylere devam mı edecek ve Türkiye'ye dönecek mi veya? Yani Türkiye'ye dönmeyi pek düşünmüyorum ama tabii kader ben hep diyorum karşımıza ne çıkacağı hiç belli olmaz ee, doktora bittikten sonra da e, post-doc yapmayı bazen istiyorum bazen istemiyorum deneylere post devam etmeye Post-doc ne? Post-doctorate ee, post studies hani bu doktora sonrası çalışma doktora sonrası araştırmacı oluyorsun Hı -hı. Türkiye, Türkiye'de çok fazla çalışan var Um, ona daha karar vermedim. Yani industriye, industriye geçmek istiyorum ama daha çok karar vermedim. Türkiye'ye pek dönmeyi düşünmüyorum. Sanayi alanında da çalışabilirsin. Yani direkt Aynen. iş alanında da anladım. Tabii ki. Ee, aslında konuştuk ama bak ben teorik fizikçi olsam deneysel fizikte çalışabilir evet, miyim? Senin hikayende olduğu gibi olabiliyor gördüğünüz gibi. Ee, neymiş? Eğer e, FTM-KRC sorunu anlayamadım. Biraz daha basit yazarsan ben anlayamadım. Bir daha alalım sorunu. E, bakalım bakalım bakalım. Bayağı bekleyen bir soru 30 dakikadır bekleyen bir soru var. Fizik ve felsefe için birbirleriyle alakalı olarak üniversite sonrası hangi alanda master yapılabilir? Bu mükemmel bir soru. Çünkü fizikle felsefe fazla çok da iç içe bence. Ve burada böyle benim doktora sonrasında çalışan arkadaşlarım vardı. Science of, e, ne diyorlar, philosophy of science. İşte scientific, scientific etik. Bilim etic. felsefesi. Bilim felsefesi. E, hatta bunun yan bile yapan birkaç arkadaşım vardı otilde. Otilde bile yapıyorlardı ki Eminim başka Hı. üniversitelerde de böyle, felsefe bölümü olan üniversitelerde de mümkündü. Eğer ilginiz varsa go for it diyorum. Yapın diyorsun. Güzel. Peki, peki, peki. Bakalım. Son sorulara. Lapta ee, hafıza gidiyorsa I... cadede labda konuşayım. <gülüyor> 14 testle ilgini çektiğim animallerden sonra. Hayır hayır şey e, soğuktur orası da orada dur daha rahat et diye diyorum sorun değil. Yani sıkıntı varsa çık tabi orada dur. Yok yok yok soğuk soğuk yani. Hmm. Ee, Yaşamın, yaşamımızın bilgisayar simülasyonu olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Demiş. Matrix kutusunu yanından cevap ver <gülüyor> Bence yaşam bazen anlayamayacağımız kadar complicated ya. Yani bilgisayar simülasyonu olup, yani simülasyon çok sizin hangi verilerini verdiğinizle de alakalı. Hani simülasyonu her, herhangi bir veriyi verip istediğiniz simülasyonu elde edebilirsiniz. Ama sanırım yaşam biraz daha sizin hangi veriyi verdiğinizde de yaşamın size hangi veri verdiğiyle alakalı. Felsefi cevap oldu dedi. Evet. Bilemiyoruz. Yani biz bu soruyu ben Naydın'da derse girerken e, psikoloji tarihi yok bilim tarihi dersine giriyordum. Orada işte her hafta tartışma, debate şeyleri var. Mülakat konuları vardı. E, hı hı. Onlardan biri de buydu. Yani mükemmel bir şey olduğunuzu olduğunu, simülasyon olduğunu hayal edin. Ve e, şu anda sizin ee, bir e, kavanozda kablolar bağlı bir beyin e, de yani Matrix'te gibi ve bir size bunun verildiğini e, anlayabilir miydik? Olabilir miydi simülasyon gibi bir e, soru vardı. Çok ilginç cevaplar gelmişti orada. Biz orada hayır olmayacak yani e, anlayabilirdik ve simülasyonda olmama yani ol, değiliz gibi bir şey çıkarmıştık. Nasıl çıktım hatırlamıyorum. Şimdi aklımda olsa söyleyeceğim de ee, nereden çıktığını hatırlamıyorum ama felsefik tartışılabilir. Çok da zihin açıcı bir şey. Ee, evrime inanıyor musunuz? Bak yanlış soru aslında. Neden yanlış yani, soru Gözde? Yani evrim zaten yani bilimsel bir şey inanıp inanmamak yani bilimsel bir şey vardır değil mi? yani? yani ya bilimde inanmak mesela, diye bir şey, bir şey inanmak yok, derken... Yani. Yani böyle şey, I don't, I believe demezsin mesela, yani hani bir sunum verirken, hani I believe it is this demezsin, dersin ki bu budur dersin. Bu, buna geliyor aslında yani hani, evet. bilimsel bir efekt varsa, bilimsel bir data ya da bir gerçek varsa ona bizim inanıp inanmamızın hiçbir önemi yok. Mesela yerçekimi yasası var, isterler çekimle inan, isterler ama o var, değil mi? Çünkü Hı -hı. o bir yasa, çünkü o bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Evet. Ee, o yüzden yani e, iki ayrı şey var, bir gerçeklik var gerçeklik, sen inansan da inanmasan da, gözlemlesen de, gözlemlemesen de orada olan şey aşağı yukarıda herkes için aynı gözüken şey. Hani aynı derken herkes farklı algılıyor gerçekliği ama hani benzer durumda olan bir şey. Bir de bu gerçekliği hmm. e, ye, e, burada bilip bilmemek söz konusu. İnanıp inanmamak değil. Şimdi evrim denen şey adına X, Y'de, Y de gelişimde onu da bunu da yaşanıyor. Görüyoruz bunu. Bakterilerde görüyoruz, diğer canlılarda görüyoruz. Ha bunun nasıl yaşandığını açıklayan teoriler var. Evrim teorisi de bu. Ha, en iyi açıklayan evet. teori bu. Aynı kütle çekimi var. Çocuk yere atıyor şeyi, düşüyor. Ha neden düşüyонуn açıklayan işte Einstein'ın şu anki kütle çekim teorisini şey yapıyoruz. Onu öyle açıklıyor. Yani bir gerçeklik var, bir de bizim ona üzerine verdiğimiz teori var, açıklamamız var. Ee, İkisinin de inanmak inanmamak değil Bilmek söz konusu Burada şunu da söylemiyorum İnanç e, daha düşüktür bilmekten Yani bilmek daha önemlidir değil Hayır inanç da başka bir şey Bilmek de başka bir şey sadece birbirinden farklı Biri daha ötekine üstün anlamında söylemiyorum Bunu Onu, onu altını çizeyim Öyle algılanıyor ee, Bakalım bakalım bakalım Sağlık okuyorum Liseyi sağlık bölümünü kazandım eğer üniversiteye giderken uzay bölümüne gidebilir miyim diyor. Sağlık lisesi okuyor. Yani kat sayılar mat sayılar onları biz bilemiyoruz. Gönül sen bilmiyorum, de herhalde evet. hatırlamıyorsunuz. Maalesef bilmiyorum. Ama teorik anlamda bir engel yok. Gidersin. Yani imkansız diye bir şey yok orada. Güzel bir soru bak. Biyoloji ve fiziği harmanlayarak ne tür alanlarda çalışabiliriz? Birçok tür alanlarda çalışabiliriz. Biyofizik dediğimiz zaten bir alan var. <gülüyor> ee, biyolojik mesela DNA'larımızı ondan sonra mesela device yapıp mesela yürüyen DNA'ları burada yürüyen device yapıyorlar ve o DNA'ları keçediyor. Ee, yani bu yürüyen device yapıyorlar, DNA'ları keçedi. <gülüyor> ne güzel söyledin <gülüyor> yine bak yine beni yürüyen, kal... yine bak, cihaz yürüyen da cihaz kalıyor. kalıyor. Ya hiç aklıma gelmiyor Cevdet, ay kaç yıldır aynı şeyi söylüyorum. <gülüyor> e, yürüyen cihaz yapıyorlar. Biyoloji ve fizik gerçekten harmanlandığında çok e, ilginç, çok. Break, göz açıcı şeyler olabilecek bir şey. Aynen. Eğer ikisine de ilgisi olanlar varsa çok bence e, future gelecekte şey olacak. Peki gözlü bir şey Mesela Burada e şey söyleyeceğim ben. Dur lafını unutma. Mesela dakika, quantum computer'ların dur dur dur, dur, dur dur dur. Kapatmamız mı gerekiyor? Sen, sen dur yok. Kapatma değil. E, ekrana soru geliyor ya. Sen onu Hı -hı. görüyorsan kendini biraz aşağı şey yap ki yüzün gözükmüyor. Ha tamam şimdi. Yani kafan daha yukarıda olsun görüntüde. Onu istiyorum. Şöyle Heh. mi? Aynen biraz daha, Hı. biraz daha, aynen kafanı kaldırmayacağım, telefonu indireceğim. Şu şöyle yapsam neden, <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım şöyle mi? <gülüyor> Dur ya yeni ilk canlı yayınım. Öğreniyoruz ya, işte. Çerçeve içinde kafan daha yukarıda olsun istiyor. Bu da madam Coco gibi oldu. Bir şey. soru geliyor yüzünü kapatıyor. Böyle şey gibi hani <gülüyor> sapık haberleri olur ya üçüncü sayfada <gülüyor> üzerine çizgi olur yüzünde. Öyle oluyorsun. Asıl seni, seni görmeleri lazım. Seni yukarı alamadım bir türlü onu beceremedim. O yüzden diyorum. Ee, Biyofizik diyordun. ha DNA'yı yakalıyor diyordun. Yani mesela bu kuantum, bilgisayar hakkında çok konuşuyoruz işte kuantum bilgisayar hakkında. Mesela onun en önemli geçebileceği alanlardan biri de çok yüksek, çok kompleks kimyasal ve biyolojik e, parçaları, yani molekülleri hesaplayabilmek. Hani normal kompü, normal bilgisayar ve süper bilgisayarların hesaplayamadığı e, kimyasal komponentleri, biyolojik komponentleri, ilaç mesela, drak e, drakları. İlaç e, sektörlerindeki yapılan bir işte mesela yeni bir ilaç yapmak istiyorsunuz. Onun bileşenleri ne olmalı? Hangi malzemeden ne kadar kullanılma gibi şeylerin hepsinin aslında kuantum kompüterle çözebileceğini düşünüyorlar. Zaten bu yüzden bu kadar önemli. Yani o yüzden hani kompüterler gelince uğramayacak. Neyse. Evet. Soruyu cevapladığımızı düşünüyorum. Harmanlayarak bir tür alanda çalışabilirsiniz. Son iki soru alıyorum. Tamam. Kuantum fiziği çalışmasaydınız fiziğin başka hangi alanında çalışmak isterdiniz? Hmm. Güzel bir soru. Sanırım optik alanda çalışmak isterdim. Işık da beni çok şey yapan bir bölüm. Hmm. Işığı anlamak değil mi? Anlayamadık değil mi hala evet. ışığı? Yani anladık da, da birçok şey yapabiliyoruz ya lezzerlerle optikle. O, o, evet. Sanırım optikle çalışmak isterdim. Evet. Benim de şarj uyarısı veriyor. Son soruyu alalım. Çok güzel yayın teşekkürler demiş Irmak. Yayını kaydedebilir misiniz de ilk bölümü Algi TV'de bizim kanalımızın. ikinci bölümde birazdan atacağım. Gömlemesinde. Teşekkür telefona. ederim. Bak çok güzel böyle şeyleri görmek. Umarım herkes bunları herkes çok keyif almıştı. Işte. Bunları bize yazın. Ee, Gözdeciğim Hı. şimdi kapatmak istiyorum ki hani silinmesin pat, patladındak gider telefon. Kendine çok iyi bak. E, doktora Sen gideceğimde seni yine görecekler. Görüştür. Sayfamıza DM atın. DM'den bize yürüyün. Eğer istiyorsanız Gözdeyi başka konularda başka şeylerde tekrar alalım Gözdeyi de. Ama doktor günlüklerinde benim gözden hikayesini zaten duyacaksınız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese çok teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için. Umarım bir bir de olsa faydalı bilgiler verebilmişizdir. Ee, Cevdet'in dediği gibi yürüyün diyemden başka şeyler konuşmamızı isterseniz de başka yayınlarda görüşürüz diyelim. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.